Herkese merhaba sevgili teknoloji oku takipçileri yepyeni bir kutu açılım videosuyla karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz işte ekranda görmüş olduğunuz Huawei P40 yaklaşık 2-3 hafta önce tanıtılan yepyeni bir ailenin P40 ailesinin en yeni modellerinden bir tanesi P40. Biliyorsunuz P40 ailesi P40 Lite, P40 P40 Pro ve P40 Pro Plus olmak üzere 3 farklı modelden oluşuyor. Ailenin Gelişten bir sonraki modeli Huawei P40. Biz P40 Lite'ı inceledik. Yukarıdan şimdi bir link vereceğim. O linkten o videoyu görebilirsiniz. izleyebilirsiniz O kutu telefonu merak ediyorsunuz. Bu kutu içeriğinde konuğumuz olan Huawei P40 ise oldukça gelişmiş özelliklere sahip bir cep telefonu. Sıfır bir kutu gönderildiği için her zaman olduğu gibi biz de kutu açılımını yapıyoruz. Şuradan bakalım ne gibi özellikler varmış. Huawei P40 diyor. 128 GB Depolama 8 GB RAM varmış. E, Rengimizde Ice White yani buz beyazı falan filan diye dual sim bir şey diyor falan filan diyor. Not for sale diyor. Yani satışta olan bir ürün olmadığını söylüyor. Şimdi biz de yavaş yavaş kutumuzu açalım. Bakalım bizleri kutu içerisinde neler karşılayacak. Kutuyu açarken bir yandan da biraz teknik özelliklerden bahsetmek istiyorum ben sizlere. Huawei p 461 inçlik 1080'e 2340 piksellik OLED bir ekrana sahip. Açılmamış bu arada tam şimdi oldu. 19.5'a 9 ekran gövde oranımız var. Kirin 990 5G işlemcisi var üzerinde. Yani 5G desteği sunuyor. Diyeceksiniz ki Türkiye'de 5G yok. Evet Türkiye'de şu an 5G desteği yok. Ama muhtemelen seneye ya da 2022 yılında 2021 ya da 2022 yılında 5G desteği de gelecek bu cihaz da aynı zamanda Türkiye'deki 5G'de destekleyecek şeklinde bir bilgi verildi bize. Şu anda bunun doğruluğunu bilemiyoruz. Türkiye'ye geldiği zaman bakacağız. Şimdi kutuyu çıkartalım. Kutumuzu açtık. Evet telefonumuz burada görülüyor. Şöyle gösterelim. Jelatinimiz var. Biraz yapıştırılmış burası. Evet şöyle çıkartıyoruz. Oo, güzelmiş bu renk. Bu arada Ice White gerçekten de güzelmiş. Bakın böyle bir beyaz açıldı bu arada telefon. Şu anda açılmış oldu telefon. Şöyle temizleyelim. Telefonumuz açılmaya devam etsin. Biz kutu içerisindeki diğer parçalara, aksesuarlara bakalım. Böyle bir parça çıktı. Şöyle açıyoruz. Boş burası gördüğünüz gibi. Sim kart iğnemiz burada. Bakalım şu anda 22,5 Watt'lık bir şarj adaptörümüz var. Teknik bilgilerde zaten vardı bu. 6 GB RAM, 108 GB depolu olduğunu söylemiştik. Adaptörümüz oldukça küçük. 40 Watt olsa biraz büyük oluyor onu söyleyeyim. Bu 22,5 Watt bayağı bir küçük. Şöyle kenara kaldırdık. Kulaklığımıza bakalım. Type-C bir kulaklık. Klasik ee, kulak içi kulaklık. Left-right diyor. Yine muhtemelen Type-C olması lazım. Evet Type-C bağlantı kablomuz. Kutudan başka bir şey de çıkmıyor. Şimdi bunları yerine koyalım. Şöyle yerine koymuş olalım. Telefonumuzun bir kurulumunu yapalım. Birazdan, biraz daha teknik özelliklerden bahsedeyim. Android 10 işletim sistemiyle geliyor telefonumuz. Onu da söylemiş olalım. MU10.1 arayüzü var. Telefonda. Türkçemizi bulalım. Bu arada bir taraftan da hani o kurulumu yapayım ben sizlere. Türkçe, Türkçe. Evet Türkçeyi bulduk. Başlayalım. Sonraki diyelim. Katılıyoruz falan filan. E-sim ekle diyor. Sim kart takın diyor. Sim kartımız yok. Bunu atlıyoruz. Şimdilik Wi-Fi'yi de bağlamayalım. Atla diyelim. Sonraki diyoruz, daha fazla diyoruz, ileri diyoruz, atla diyoruz. Hayır teşekkürler. Daha sonra, daha sonra, daha sonra. Manuel güncelle. Yeni cihaz olarak tanımla. Tamam, buradan bize gösteriyor. Son diyoruz. Şimdi açılacak. Teknik özelliklerden devam edelim. İsterseniz biraz da kamera tarafına geçeyim. Şöyle arka tarafı göstereyim. Leica tarafından geliştirilen üçlü bir kamera mevcut. Bu kameralardan bir tanesi 50 megapiksel ana kameramız. 8 megapiksellik telefotomuz var ki 3 optik, 5x hibrit ve 30x dijital zoom özelliği sunuyor bu kamera. Üçüncü kameramız ise 16 megapiksellik ultra geniş açı kamerası. Bu kameramız 4K 60 VPS video kayıt yapabiliyor. Burada bir şeyler daha yazıyor galiba. Onları da çıkartalım bu arada. Not for sale diyor. Tamam biz de satmıyoruz zaten. Satıcı değiliz biz de. Şunu da çıkartalım. Daha böyle temiz bir görün diye. Şöyle. Çok değişik bir renk olmuş bu. Ice white. Ön tarafa geçelim isterseniz. Ön kameradan biraz bahsetmek istiyorum. İkili bir kamera var giriyorsunuz burada ama TOF kamerası dediğimiz ayar kamerası. Yani bu yüz tanıma için kullanılan bir kamera. Fotoğraf çekimlerinde hani doğrudan fotoğraf için kullanılmıyor. Zaten şu anda ekranda da ışığının yanıp söndüğünü görüyorsunuz. Şu an tarıyor ekranı. Eğer siz karşısında durup yüzünüze tanıtırsanız ee, bu güvenlik sistemini kullanmış oluyorsunuz. Yani daha çok yüz tanıma vesaire için kullanılan bir ikinci kameramız mevcut. Bu arada ilginç bir detay. Şimdi bunu her yerde bulamayacağınız bir bilgiden bahsetmek istiyorum. Bu kamerada 4K 60fps video kayıt yapıyor. Biliyorsunuz Huawei genelde video tarafında çok atak değildi. Ama son bir yıldır çıkardığı modellerde artık kameralarını da biraz daha geliştirmiş. Onu söyleyebilirim. Ve 4K 60fps ön kamerada çekiyor. Arka zaten çekiyordu. Tamam ama artık ön kameralarda bu şekilde oldu. Biraz telefonun sağına soluna bakalım isterseniz şöyle göstereyim. Kamera çıkıntısı var bir parça. Şuradan elimle hissediyorum. Güç tuşu var. Hemen güç tuşunun yanında bir ses açma kapama tuşumuz var. En azından bu tarafta. Diğer tarafta ise hiçbir şeyimiz yok. Alt kısma bakalım. Alt kısımda sim kart yuvasını görüyorsunuz. Onun yanında USB bağlantımız aynı zamanda konaklık içinde kullanılıyor. Hoparlör ve mikrofon delikleri de burada yine konumlandırılmış durumda. Şimdi Telefonumuz oldukça şık. Görüyorsunuz. 3800 miliamperlik bir lityum polimer pil kullanıyor. Az önce gösterdiğim 22,5 Watt'lık bir şarj adaptörümüz mevcut. IP53 toza ve su sıçramasına dayanıklılık özelliği var. Hani su altında veya suda kullanmıyorsun ama sıçramaya karşı dayanıklı. 175 gram da ağırlığı var. Telefonun fiyatı ise 8.499 TL. Yani 5G'li bir telefon için bence Makul bir fiyat. Artık bu rakamlara da makul diyoruz. Kusura bakmayın. Bazen eleştiriyorsunuz diyorsunuz ki ya işte bu kadar paraya makul denir mi? E, yani 5G dediğiniz zaman yeni bir teknoloji malum ve bu, bu kadar özellik de koyduğunuz zaman evet birazcık fiyat artıyor. Mesela hem, ön, hem arka kameranın 4K60 ve kayıt yapabiliyor olmasının en önemli sebeplerden bir tanesi işlemcinin de iyi olması. Çünkü bu iş ciddi bir işlemci gücü gerektiriyor arkadaşlar. Onu söyleyelim. E, birazcık da bahsetmişken kameradan da bahsedelim isterseniz. Tamam. Bunları okey diyelim. Sonraki diyelim. Etkinleştir diyelim. Tamam. Şimdi açtık kameramızı. Bu arayüz aslında çok tanıdık. MU10 arayüzü bu. Standart kamera arayüzü. Her, Herkese de, de bu şekilde geliyor. Şöyle bir açalım. Mesela bakalım. 30x'e kadar dijital yakınlaştırma yapıyor. Bunu söylemiştik. İşte ultra genç açımız şu an burada. 3x'imiz var bu şekilde kullanıyoruz yani zoom girme vesaire var. Ayarlar zaten üç aşağı beş yukarı görüyoruz şu anda. Çekim modlarında arada görmüş oluyorsunuz. Burada yüklü gelen diğer çekim modlarını şu anda ekranda görüyorsunuz. Biraz da ön kameraya biraz bakacak olursak aslında. Şuradan mı geçelim ön kameraya? Şu anda beni görüyorsunuz. Mate 30 Pro ile yapıyorum bu kaydı bu arada. Fotoğraf modumuz bu şekilde. Portre modumuz var. Tamam diyoruz. Açık olsun. Gece modumuz var. Ön kamerada geceyi modunu koymuşlar. Bu Huawei P40 Lite'da da vardı arkadaşlar. Ön kamerada da bir gece modu var. Açıklık. Alan derinliğini vesairesini buradan ayarladığımız modumuz. Fotoğraf vesaire. Bütün modları buradan herzülüyoruz. Yani 3 aşağı 5 kırı menü olarak arayüz olarak daha önceki Huawei modellerine fazlasıyla benzeyen bir açılım sunuyor bize Huawei P40 modeli. Son olarak şunu da belirtmek isterim ki bu üründe muhtemelen fark ettiğiniz Google servisleri bulunmuyor. Yani YouTube, işte Gmail, ne bileyim haritalar gibi servisler bu üründe yok. Bunun yerine Huawei AppGallery var. Veya farklı çözümler de var. Onları aslında P40 Lite videosunda anlatmıştık. Burada da anlatacağız. Kullanılıyor Nasıl kullanılıyor? Ne işe yarıyor? Pratikte bir hayatımıza ne gibi fayda sağlayacak bu Google'ın olmaması ya da Google olmadığı zaman rahat kullanabilecek miyiz? Bu gibi soruların yanıtlarını vereceğim. O gün gelene kadar YouTube kanalımıza abone olmayı bizleri Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal adı takip etmeyi unutmayın. Bu arada ürünle ilgili sorularınız varsa bu videonun altında bizlerle paylaşın. İnceleme videosunda hepsini yanıtlayacağız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.